Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün bir fiyat performans ürününün kutu açılımıyla karşınızdayız. Elimizde Redmi Note 9 var. Biliyorsunuz bu telefon Türkiye'ye ilk geldiğinde 3000 lira civarında bir fiyata sahipti. Ve biz de bu fiyatı eleştirmiştik biraz pahalı olduğu için. Nitekim şu anda bu telefonun ülkemizdeki satış fiyatı 2500 liranın bile altına düşmüş durumda. Yani internete yazdığınızda Xiaomi Türkiye garantili böyle 2455 liralara kadar Bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi tam kıvamına gelmiş bir model. Yani 2500 liraya alınırım derseniz. Evet alınabilecek modellerden biri olmuş. Lakin 3000 lira buna biraz fazlaydı dilerseniz. Şimdi kutumuzu açalım. Kutumuzu açmadan önce teste gelen modelin RAM ve dahili depolama alanına bakalım arkadaşlar. 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı mevcut bu telefonda dedikten. Sonra kutumuzu açalım. Şöyle yanlardan plastiğimizi bir keselim. Sonrasında Kutumuzu open. Evet açıyoruz. Şunlar zaten klasik belgelerimiz arkadaşlar. Şöyle telefonu açalım moz. Bunu aç, da açalım. Aç, aç, aç, aç, aç. açtık. Evet. Büyük mi seviyorsunuz? Bakalım ne çıkacak. Let me notox. Evet arkadaşlar önce şunu bir açalım dilerseniz. Burada bizim silikon kılıfımız geliyor normalde. Bakalım bunda da geliyor mu? Tabii ki geliyor. Şurada bir silikon kılıfımız var. Eğer kılıfa para vermek istemiyorsanız iyi bir seçenek olabilir. Tabii artık günümüzde çok silikon kılıf kullananlar kalmadı. Böyle renkli renkli kılıflarımız mevcut. Evet telefonumuzun etiketinin üzerinde zaten önemli özelliklerine yer verilmiş 48 megapiksellik yapay zeka destekli bir kamera bulunuyor. 5020 mAh'lik bataryamız var. 6.53 inçlik IPS LCD bir panel ve Mediatek tarafından geliştirilen Helio G85 Yonga setimiz bulunuyor. Şunu belirtelim arkadaşlar. Bu telefonun kamera özellikleriyle, batarya özellikleri, ekran özellikleri genel itibariyle Redmi Note 9S ile aynı. Lakin Yonga seti tarafında farklar var. Bunu da size yer gelmişken belirtelim. Şu Kaldıralım ve yavaş yavaş telefonumuzu açalım. O arada kutu içerimize de bakmaya devam ederiz. Çünkü telefon biraz kurulumu sürecek. Şöyle alalım. Evet ilk yorumumuzu yapalım. Bakalım şu arkada parmak izi kalıyormuş. Şöyle tuttuğumuzda. Çok parmak izi bırakan bir yüzey değil arkadaşlar. Şurada fiziksel parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Redmi Note 9 Pro ve S modelinde yan taraftaydı. Bunda ise arka yüze yerleştirilmiş. Şurada yine bir kamera çıkıntımız mevcut. Yan tarafa geçtiğimizde ses açıp kapama ve power butonunu görüyoruz. Lafe geçmişken power'a basalım. Alt tarafta Type-C girişimiz ve 3.5 mm kulaklık girişimiz bulunuyor. Burada da sim kart yuvamız mevcut. Bu arada ekranda koruyucu mevcut. Bütün Redmi modellerinde var zaten bu. Onu da yeri gelmişken bir belirtelim. Yani telefon kutudan çıktığında ekranda bir ekran koruyucu ile geliyor. Fakat bu çok ince arkadaşlar. Eğer ben kırılmaz cam taktırmak istiyorum diyorsanız yine taktırabilirsiniz. Xiaomi bu modelinde de delikli ekran kullanmış. Fakat delikli ekranı diğer modellerindeki gibi ortada değil. Sol tarafta konumlandırmış. Şimdi bu telefon açılı dursun. Biz kutu içerimize bakmaya devam edelim. Evet şunu çıkartalım çıkartalım. Şunları da şöyle alalım buradan. Evet şurada bataryamız var. 18 wattlık hızlı şarj bataryamız. Ve şurada da Type-C kablomuz bulunuyor. Boyuna bakarım derseniz genelde klasik oluyor boylar zaten kablo kalınlığıyla da alakalı olabilirim aslında. Evet. Diğer e, 9SW Note 9 Pro'daki kadar uzun ya da kısa bir kablo. E, bu kablonun uzunluğu size yeterli etmez artık bu biraz kullanım alanınıza göre değişebilir arkadaşlar. Dediğim gibi hani masaya taktığınız zaman aşağıya gelmiyor yani aşağıda ise yer bizde taktığınız zaman masanıza ulaşmayabilir o da biraz sıkıntılı olabilir. Evet bakalım şu bataryamız dediğimiz gibi 18 watt hızlı şarjı destekliyor ki bu önemli. E biliyorsunuz çoğu modelde hızlı şarj bataryası cihazın içinden çıkmıyor. Dolayısıyla burada hızlı şarj desteğiyle gelmesi önemli. Kulaklık var mı diye bakıyorum. Tabii ki sizin de tahmin ettiğiniz üzere kulaklık çıkmadı. Telefonlar ucuz olduğu için kulaklığın çıkmamasına çok bir şey demiyoruz. 2500 liraya satılıyor bu telefon. Şunları atla diyelim şimdilik. O yüzden... Kulaklığın çıkmaması çok sorun edecek bir durum değil. Ha gerçi buna koyacakları kulaklık 2 dolarlık bir kulaklık diyebilirsiniz arkadaşlar. Lakin şöyle düşünün. İşte bundan 5 milyon tane sattıkları zaman 2 dolardan 10 milyon dolar yapacak. Dolayısıyla bu da iyi para günümüzde. O yüzden 2 dolar deyip geçmeyin. Bize göre 2 dolar olabilir ama onlara göre 10 milyon dolara kadar çıkıyor bunun maliyeti. Bu adımı da atlayalım. Bunları da atlayalım. Bir tema seçelim. Sınırsız temayı seçelim uygulansın tema uygulandı Hayır, şimdi burada kurulumu uygulama reklamı bu biraz zaman alır bu arada biz tekrardan telefonumuzun tasarımına bakalım arka yüzey e, Redmi Note 9 Pro'da daha çok hoşuma gitmişti benim ya bunda da kötü değil ama bu da bir kötü diye söylemiyorum zevkler ve renkler sonuçta tartışılmaz şu parmak izi okuyucusunun yalnız yan tarafta konumlandırılması daha iyi olabilirdi Herhalde bu da maliyet açısından arkadaşlar. Diğer telefonlarda çünkü şu taraftaydı sanıyorum. Bunda ise arka tarafa şuraya yerleştirilmiş. dört ana kameranın performansını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu arada şunu dipnot olarak belirteyim sizlere. Önümüzdeki günlerde şu anda elimize 3 tane Redmi modeli geldi. Redmi 9, 9 Pro ve 9S geldi elimize. 3 ile ilgili yeni videolar çekeceğiz. Yeni içerikler hazırlayacağız. Kamera karşılaştırmaları yapacağız. Performans karşılaştırmaları yapacağız. Ayrıca bu telefonla... Düşük ışıkta, yüksek ışıkta çektiğimiz, ters ışıkta çektiğimiz fotoğrafları teknolojiok.com üzerinden sizlerle paylaşacağız. Yani burada telefonun kamera performansını, fotoğraf performansını da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Detaylı incelemeleri zaten önümüzdeki günlerde gelecek. Eğer bu telefonu herhangi bir modelle, kamera ya da performans açısından karşılaştırmamızı istiyorsanız aşağıda bize yorum olarak belirtebilirsiniz. Sizin yorumlarınızı ciddiye alıyoruz çünkü eğer istediğiniz telefon ofisimizde varsa, mevcutsa şu anda biz de bu telefonla işte Redmi 9, Redmi 9 Pro ya da Redmi 9S karşılaştırmasını yapabiliriz. Bu arada telefonumuz açıldı mı? Evet açıldı. MIUI 11 ile geldiğini söyledik zaten. Ara yüzümüz. Kameraya bir girelim bakalım. Muhtemelen diğer telefonlarla, diğer Redmi modelleriyle. Aynı arayüze sahip bir kamera. Evet gördüğünüz gibi 48. Eğer bu kamera 64 olsaydı 64 yazacaktı. Burada 24 olsaydı 24 yazacaktı. Portre gece panorama pro modları mevcut. Onun haricinde yavaş çekim modu var. Kısa video var. Ağır çekim yavaş çekim dediğim. Bunları arkadaşlar deneyimleyeceğiz. inceleme videomuzda. Ve sizlere göstereceğiz nasıl çalıştığını. Oyunlara bakalım. Bunlar yüklü geliyor sanırım. Oynuyor biliyorsunuz. Yani açar açmaz telefonunuzu. Facebook, VPS Office falan bunlar var. Araçlar, Mi Community var burada. Mi Video var. Başka da öyle Google'ın çeşitli bir Google Mesela bu bir Huawei modeli olsaydı bunlar olmayacaktı. Çünkü Google Huawei'de yok. Bunu da dipnot olarak belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi bu telefonun kutusunu açtık. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi incelemeleri ve çeşitli karşılaştırma videoları gelecek. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.